Zor durumlarda hızlı bir şekilde sığınak veya barınak yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Açıkta kalmaktansa böyle daha iyi oluyor yani şu anda gördüğünüz gibi Alanda zaten Kimse yok Şöyle size manzarayı da göstereyim yani Böyle bir yerde örneklerim kayboldunuz arkadaşlar Sığınak yapmak istiyorsanız Video gördüğünüz gibi yapabilirsiniz Veya bunlara benzer çalı çırpılarla kapatabilirsiniz etrafını biz şu anda komple kapatmadık. Şu anda görüldeki gibi yaptık. İçi bu şekilde. Biraz daha geniş göstereyim. İçine çok rahatlıkla bir insan girebilir. İki kişi de girebilir. Şu anda içten Gördüğünüz gibi yer bile kalıyor arkadaşlar. Yattığımız zaman da bu şekilde gelebiliyor. Siz kapa gibi bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavan olarak da geniş oluyor. Genişte şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi. Hatta boşluk bile kalıyor. Tavan bu şekil. Evet. Ben şu şekilde göstereyim. Evet abi şu anda 1.80. Kafa mesafesi yaklaşık bir 10 santim daha var. Evet arkadaşlar. Doğada nasıl barınak yapabileceğimizi gördük arkadaşlar. Böyle videoların devamında çekmeyi düşünüyoruz. Siz de istiyorsanız yorum olarak aşağıda belirtin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Sezat. Ben de Kubilay. Bugün sizlere doğada barınağı nasıl yapacağımızı gösterdik. Bunlara benzer videolar görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Videoların devamını istiyorsanız yorum olarak aşağıya atabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.